İstermişlerdi zaten. Kaçırmayız helal bu şeyleri değil mi? Kardeşim, valla aşağıda Olmaz değil mi öyle bir şey ya? Yani, hazır mıyız? Başlayalım mı? Tabii. Oğlum sen çok gergin gözüküyorsun ha. Gerginim. <gülüyor> Elleri böyle böyle yapıyor ya, Biraz gerildim. Çok ilginç. Aynı, Aynı değil Tempkolik he. Hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş, hoş bulduk. Teşekkürler. Yani. Abi bu ne ya? <gülüyor> hoş bulduk. Önü evine gelmişsiniz gibi. Öncelikle Tepkolik ekibinin... ...ergen kızı, yayran kılıç bizlerle birlikte. Bir akış alabilir miyiz yani? Ya bunu en iyi bir kadın yorumlar tabii. Ama... ...sonuçta her kadının da yaşadığı adet ağrısı, sancısı farklı. Bravo Batuhan. <gülüyor> ee, bir de Ömer var, işte Batuhan var, şey var, Murat var. Ee, bir de tabii ki önceki videolarımızdan da herkesin tanıdığı... ...ne oldu bir şey oldu <gülüyor> Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. <gülüyor> Seçil <gülüyor> Hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Bravo hocam. Evet. Tamam o zaman Twitter için bana şey verin. Söyle adını, bütün ben takip ettiğim yayıncısıydı, o suydu, bu suydu, yakıncaydı herkes takipten çıkayım. Orada güzel önerdiğiniz yerler var. Sadece onları takip edeyim. Bir bakayım Twitter'a ne oluyor? Yani sağda solda abuk subuk şeyler çıkıyor mu? Murat, bugün niçin toplandık artık buraya? <gülüyor> ne bileyim, manyak biz neyiz, hiç gelmişiz. <gülüyor> Daha önce erkeklerin... Kişiye göre değişen bir ağrı yok demiş bir kadın izleyicimiz. Nasıl adresi. yok ya? Kimisi çok normal atlatıyor, kimisinin Kiminin ağzına sıçılıyor. ...erkeklerin uzak olduğu bir konu olan adet sancısını... Erkeklere deneteceğiz. Öncesinde Yaren deneteceğiz, sonrasını erkeklere deneteceğiz efendim. Yaren'cim şimdi sen e, renk ve sancısını e, çeken bir arkadaşımız olarak nasıl tarif edersin mesela ha. bu sözcüğümüze? İnanılmaz bir kasılma, arkasından içimin söküldüğünü hissettim eyle biten kötü... Hocam bu gerçekten içimiz sökülüyor mu? Ya içi, i̇çimiz sökülüyor mu daha doğrusu? Aynen öyle. Sökülecek, sökülecek mi şimdi sökülüyor. ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunu <Bunları> sökülecek <gülüyor> mi? Aslında içimiz sökülüyor. Acı eşiğine e, bağlı, yani diyorsunuz rahim ki rahim ağrı rahim acı yok. aynı. Dayanma Çünkü gücüne göre değişiyor. Tekrar e, kalınlaştığı duvardan ayrılarak dökülüyor. Deri değiştirmek gibi bir şey <gülüyor> aslında. Sanmam yani. öyle olduğunu yani ya. Yani aslında bir tabaka sünger gibi düşünün. Bence evet. değişiyordur oğlum. O kadar kadın Sümer, arkadaşım, kadın arkadaşım var. Tanıdığım yerden, kız arkadaşlarım oldu. parça parça. Acı eşiyle falan bir ilgisi yok bence onun. Hatta bazı Hatta aylar çok yoğun de yaşıyorlar. De bazı de aylar e, daha hafif atlatıyorlar. Garip garip tripler orada. Ne? Hocam cezanı versin. Bir replik kullandım bu videonun bir <gülüyor> <gülüyor> ondan o mikro Neden bu kadar problemli bir sistem ya? Aslında sistemde bir problem yok. Yani <gülüyor> aslında sistem normalde o kanı atmak için kramp yapıyor. Ketçap şişesini düşünün. Sıkıyorsunuz aşağıdan akıyor. O yüzden o sıkmak için krampa ihtiyaç var. Evet. Ama herkese, se... <gülüyor> evet, <zaman> çok... <gülüyor> <gülüyor> ondan ya. sonra ketçap mı yiyemeyecek? harbiden ya! Hocam akıntı geliyor kulaklara. <gülüyor> evet, arkadaşlar yavaş yavaş biz yatağımıza geçeceğiz efendim. Yağraniye başlayacağız, abi. sonra erkeklere geçeceğiz ve e, adet sancısını, renkli sancısını Hazır mıyız? Hayır. Hayır. Evet! evet, <gülüyor> evet. evet. Hayır. Hayır. Şimdi geçen sefer doğum sancısında da yaptığımız gibi elektrotlarımızı bağladık kasık bölgesinde ve bu sefer de sırt bölgesinde elektrotlarımız var. Şimdi biraz ağrı vereceğiz Yaren'e. Verdiğimiz ağrıyla kendi adet ağrısı hangisinde <gülüyor> eşleşiyorsa bize orada tamam bu benim adet ağrım diyecek. O noktada kalır. Evet Twitch chatte problem varmış bana da yazdılar. Diyeceğiz. Sonra da yine erkek arkadaşlarımıza aynı ağrıyla nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek için çağıracağız. Evet, şimdi her iki elektrotta da belli seviyeye kadar ağrıyı arttırıyorum yani. Şu anda 2'deyiz, 2'den yavaş yavaş 3'e doğru geldim. Özellikle kadınlarda adet ağrısını yaşadıkları için 5'e kadar bir şey hissedeceğini düşünmüyorum. O yüzden 5'e yani, kadar rahatlıkla geldim şu anda. Şu an 5. seviyedeyiz yani. Bu böyle 5 şey, hani regle olacağım bugün ağrısı. 2-3 şey e, saate regli olacağım herhalde. Mıkırdanıyor Yalnız. böyle içim, aynen. Mıkırdanmakdayız. Evet, kesinlikle regl olacağım herhalde. Çok olmuş. bin oldu artık yani. Geliyor. 7'deyiz. <gülüyor> yani... Nasıl? Böyle iyi şey artık sıcak su torbası istiyorum. <gülüyor> sıcak su torbasına ihtiyacım var. Abi her ay yaşıyorlar dört gün beş gün. Çok deyiz. sinir bozu, değil mi? Bu ciddi bir ağrı yani ciddi bir rahim ve bel krampı şu anda. Allah. Allah mı? <gülüyor> Geliyorum. Gütü evet yani ben... Ha, e, bu arada aynısını biz de o akşam yaşadık. Holmes söyle bir şey dedi Annem, annemle konuştum dedi. O yaşadığınız e, kramp ve ağrı aynı rengli ağrısı gibiymiş. Ben bütün gece kıvrandım yatağımda. Da Eğer mi? oysa hakikaten benzeri bir şeyse sikeyim öyle ağrıyı. Annemi falan çağırdık ona ağlıyorum. Şu an bu 8. seviye senin için en ekstrem seviyemi yani, görebildiğin yani, kadar. Evet, bundan daha fazla seyreli olmadı. Yeren yani şu an hallerin geldi mi? Ay şu an var ya bir kavga ederim seninle. <gülüyor> <gülüyor> yani. Kavga mıydı? Ben renkli olacağım ya yarın öbür gün o yüzden ona da bir etkisi olurum, olur mu? Olur aslında daha görürüm. hızlandırır ve şey yapmaz yani renim ben kısıldığı <gülüyor> için. Yani birazcık daha önden antrenman <gülüyor> yapmış oluyorsun. Çok güzel. Tamam bunu iniyorum 10'dan indim. Tamam 9'a indim. Yeterli. <gülüyor> 9'a indim hemen indim. Benziyor yani değil mi? o beli ağrı, ağrı işte ben hem beli hem ağrı şekli hem de işte asıl olay biraz şey odaklanın denerken mesela sohbet edin yine Burakla benim yaptım gibi böyle etmek istemeyeceksin bir sen sonra sus artık falan kavga etme modu bizim o bizim hallerimiz o, var <gülüyor> modu düşüyor falan hani o huzursuzluk zaten yani bütün gün lüksik karınca çiftliğimden bak kardeşim. Her şey yazıyor, anlatıyorum orada leopargekolarla. Bu kadar şiddetli hali olmasa da o 6. seviyedeki hali bütün gün mesela devam ediyor yani. O hep var. Anladım. O Bu kadar kısa yok. değil. Bir de böyle kestiğince e, kesilmiyor. Tabii. Evet. Aynen öyle. Günlerce devam gün devam ediyorsun, evet. ediyorsun evet. yani. Yapacak evet. hiçbir şey olmadı. Ee, o zaman efendim erkeklere evet. yavaş yavaş artık geçelim. Kız, kızlara ee, hiçbir şey olmadı. Kızlara hiçbir şey olmadı. Kızlar salınırsa senden başla. Hocam yardım lazımsa ben Defol tamam. git Ya şimdi sırtını aç. Heh. Çemik üstüne, omurganın üzerinde mi koyunucam onu? Yok, gene aynı yerde. Bak, şurada dikiş izi var ya, onun hmm. altına koydum. <gülüyor> <gülüyor> Defol git. Bu sırtın, bu, bu sırtın, kasıklar. Tamam hocam. B kısıklar. Ben bu çektiğim anda kurtarı, kurtarı, kurtulur muyum? <gülüyor> ya. Şimdi. Ben geri diskuzyonu vermek istiyorum arkadaşlar. Ben biraz bağırıyorum. <gülüyor> Kadınların çektiği adet sancını çekmeye hazır mısın abi? Hazırım, hazırısın. Zaten doğum yaptık, anne oldum. Ya. <gülüyor> Şimdi sadece A aleti açıyorum ama daha ağrı vermiyorum tamam mı? Bak sıfırda. Çok gerildim. <gülüyor> Ömer, yanıma gel. <gülüyor> Ömer elimi tut. Şimdi 5'e kadar zaten. Çok bir sıkıntı yok. Yani kadınlar böyle adet olacak mıyım, olmayacak mıyım Benim Ağrıyacak. Hani şey demiştim ya, patlayan Patlıyor. şeker gibi patlayan Aha. şeker gibi. Şu an mesela şu an durdu yer şunun. iki tane arkada, iki tane önde var bu arada. Hem Ulan daha alet da ya! Anladın mı? Aa, sol alttan bir şey gidiyorum. Haa, delmiş. Hocam şimdi ben ameliyat olduğum için benim... Hocam bir saniye, bir şey anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan'a e, yani... 2-3 çok böyle... 2-3 çıktık galiba Çık iki Çık daha. Şu, benim ameliyat olduğum için hissiyatta bir eksiklik olabilir mi? Yok, zannetmem. Cilt üzerinde evet ama yani kaslarla ilgili bir sıkıntı ne oldu? Hocam için bir hoş oluyor. 3. <gülüyor> <gülüyor> <Üçte>. ah, ah! <gülüyor> Doğurdu. <o> <gülüyor> ya bunları nasıl sabittiriyorum? Ya Deryan 7'ye kadar yattı böyle. İmkansız bir şey. Yani. Direkt titriyor bende. Şu an yapmıyor. 3'teyiz eğer kötü olmazsa. <gülüyor> ben kalkıyorum. Ara ara kasıyor. Ara ara veriyor. Sürekli değil. Adı Öhsap. Böyle Tutu tutu vuruyor böyle. Üçteyiz. Ya sen de adon ismi var. Bizi mi çekti? Yani şimdi son, içeride var sonuç olarak çıkması lazım illa. Dörde geliyorum. Ve kadınlar her ay alışık oldukları için biraz da bekliyor. Biri böyle yumruklarıyla böyle, böyle bastırıyor, ittiriyor. Sonra birden bırakıyor böyle. O bırakınca çok garip hissediyorsun. Düşmüş gibi hissediyorum. Termofor <gülüyor> alabiliriz. <gülüyor> Getiriyorum hemen. Rahatlatır mı? Nasıl? Hocam bir soldan soldan, ben bir gerilmeye başladım evet. 5'e geliyorum şimdi. 5 mi hocam? 5'ten sonra bak eşik... Hocam! Sonra. Hocam, <gülüyor> hocam sonra. bu ağrı değil ki bu, aç <gülüyor> Bunun neresi ağrı da? İşte sancı aslında. Beş yani mi? sancı, rahim kısılması, bir kısılma. Kucaklamak, sarılmak, Oo. oksitosin iyi geliyor aslında. Acıt geçiştiriyor. E, şu anda. Ama acıttı yalan. Evet. Ben yastığı evet. getiriyorum ama hani botanın eşi olarak bandana sarılabilirsin istersen. Sıcak <gülüyor> su torbamız var, onu bir getirelim. Lüksik, bilmiyorum, bilmiyorum. Leopar geka beslemiyorum. 3 yıl oldu amına. İster misin? Nereden ya da böyle. De... <gülüyor> Konuşma şeyi... lan, <gülüyor> iyice gerilmiş adet. Ya yastığı kucaklamak ister misin mesela bir şey? yok ben iyiyim ya. Şimdi beşte kadın hani aa evet adet olacağım galiba. Rahmim kasılıyor. Aynen. Sinir değil. gelmeye başlıyor He zaten böyle bir. sinir gelmeye böyle başlıyor. Ruhsuzluk. Efendime söyleyeyim böyle bir bahane bulma. Ah. Bence bir 6'ya geçiyorum. ALLAH! Aa! <gülüyor> Allah'ım Allah! bu ne? Ne diyor? Sarılmak oksitosin sevgi istne sevgi isteme nedenimiz de bu. Adetken mi sevgi istiyorsunuz siz? Yalanın da bu kadarı ya. <gülüyor> Tipiniz bu hep ne? Ya bunda bu videodan sonra açacağım ben, Cem Yılmaz'ı açacağım. Anlaşıldı. <gülüyor> Termoforu alabiliriz. Hocam, hocam, hocam! Termofor, termofor! Hocam, hocam, hocam! Oğlum sıcak su var, vallahi farklı. Ah! Bu da eşler ne yapmalı mesela? Eşler daha şefkatli olmalı, komiklik yapmalı, güldürmeli. Güldürmek çok işe yarar. Sen ne şeysin ya? <gülüyor> Saçına bir şey mi yaptın? Tahsin. Bak, tahsin. <gülüyor> Üstüme gelme. Yastık vereyim mi? Ne yapmasın? Ver ya. Altıdayız. Altıdayız. Evet. Altıdayız. Yoga mı yapmak daha iyi? Gelir? Evet Öğrenim şimdi böyle rahim var. artık iyice kasılıp e, kanı boşaltmaya başlıyor altıda. Bir dur. <gülüyor> Sıcak su torbası işe yarayabilir. Yoga yapmak, nefes egzersizleri Bir yani şey kasları gevşetmek. Mi? Yok altıdayım. Nasıl altı ya bu? <gülüyor> Lan güle ya. Olay ne? Bağırsak çalıştırıcı makine taktılar. Sıçtırmaya sıçtırma. çalışıyorum. Bunlarım acıyor benim. <gülüyor> Cildim acıyor ama. Ya da kucağına al mesela buna sarılmak Yok, istersen. Kapanmayalım. Kapanmaya. Kapanma, tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada Instagram'ın fotoğrafı. Bu arada Instagram'ın fotoğrafı. <gülüyor> Dene faresi yukulanıyor bizim ya. Ben bir sinirleniyorum ha. Vallahi bir şey... Ya bu bana böyle ağrıdan abi, çok geldim. recik ediyormuş gibi <gülüyor> geliyor o alet ya. Normal. Sus Burak kasları tetikliyor gibi geliyor. Sesini ayırtmak duymak istemiyorum. <gülüyor> 7'ye çıkıyorum. Twitch'te sorun var, chat bozuk 7'deyiz. olabilir. Bizdeyiz. 8... <gülüyor> 8'e. Hocam şu an 7 gel geliyorum. Oh. 7'deyim şu anda. Yani 8'e abi. As siktir lan. Ben kaldırmıyorum. Çok ciddi. Tamam. İnmiyor. Hocam ondan ben de istiyorum? <gülüyor> Ayak kalka mıyoz Tabii mi? ki kalkabilirsin. <gülüyor> evet. Aslında Mesela oturmak oh, oh, oh. iyi gelir çömenlik. Kaçmıyım kaç, kaç. <gülüyor> hocam bu? Yedi. Nasıl olabiliriz? Hocam hocam hocam hocam. Allah Allah! bence aşağıya koymazdak. <gülüyor> <daha>. Sonra bunu alalım. <gülüyor> <olur. gülüyor> ne yapıyoruz şimdi hocam? Şimdi ben ne yapsam iyi gelir yani. Şimdi burnundan nefes al, ağzından ver. Kaslarını gevşetmeye çalış. Bütün o kramp hissettiğin yerleri gevşetmeye çalış. Kırk kastım. bu şekilde değil ama. Yok döksük evet. sinirlendirmedin ne? çok spam yaptın ya hocam. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ha>, Tam dönemlerim geldi. <gülüyor> ya şöyle mi duracaksın? Şunu yap alttaki güzel bak. Ya hocam Mesela, bu ne ya? Evet. Rahatlayacağım rahatlayacağım evet. bak. Ya bu secde oldu benimki. Tekrar aynı seviyeye getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Baba kaslarını kontrol edemiyor. Durduruyorum tamam durdurdum. Allah Allah. Ben, durdurdum. Öncekinde asla böyle bir şey olmadı. Ne oluyor şu an ya? <gülüyor> ya Troll ne bu ya? Bu 20 falan mı yoksa? Evet, bu olabilir. Ben gidiyorum. Evet. Ne yapmasın mıydı acaba? Şöyle, değil mi Kalça hareketi, kalçanı sallayabilirsin ama ayak. Team eldenini yapmamız yok mu? Yaparız ya. Aaaa! durayım mı? Hayır! Yırtıl dedim. Evet. Hızlı kalk, hızlı kalk, hızlı kalk. Kalça, kalça hareketi olabilir. Ulan, <gülüyor> Ne yapayım, yukarıya çıkayım mı? Çık, 8'e çıkmıyorum. 8, 8 ne? Ha, ha. 8, e, Yaren'in böyle hani evet, adet ağrısına yakın dediği ağrı. Bu mu adet ağrısı? Yaren nerede? Çıktım 8'e. <gülüyor> Hocam ben bu oturabilir miyim oraya? Ee, tabii tabii, gel. Gel, gel. Bir ama Durdurdum, durdurdum. Durdurdum, hareket et diye. Dikkat et. Dikkatli otur. <gülüyor> dikkatli otur. Nasılsın? Gergin. Şu anda 8'deyim. Durabilirim. Ne Yok, zaman istersen. Şu an. Bir tık daha da deneyebilirim. Bir günün böyle geçtiğini düşün abi. Ha, çok sinirli olurum. Ağzınızı burnunuzu kırarım hepinizin. Evet. Çok pis bir adam olurum. Satınma kanımdan çok bacak. Bacakların. Çünkü Kaslıyorum. çünkü kasık şu. bölgesindeki kaslar orayı kasıyor ama kadınların da böyle adet ağrısı dizine kadar vuruyor. Ee, Şimdi Aa. diyelim ki abi günlük hayatında bu ağrı varken kitap okumaya çalışacaksın. Ver. Mesela. Mütevazı bir aileden gelen 6 yaşından beri yetim olan Jasua, servetinin çoğunu Puerto Rico'da yapmıştı. Küba'nın düşüşüne ve kolonilerin sonucunun <gülüyor> da bitirdik. <gülüyor> Batuhan, <gülüyor> ne anladın abi şu anda? <gülüyor> Batuhan terlediğince. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç bir dramanın... Bu... ...öylerine sahip bir günlüğün karaksın... ...kaleminden çıkabilecek en iyi bir şeydi. Acı eşiği düşükte denmeyebilir bu arada belki. Bak sonunda koyduğumun <gülüyor> <gülüyor> çarpıldan uzun sattım yerine. Karaks'ın <gülüyor> kaleminden çıkabilecek kadar iyi bir şeydi. Bana ne ya? Kim lan Zülya Karaks? Al şunu. Tut. Benim hamadli çayımız var. Bu da çok rahatlatan bir çay bir yandan da. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Sekiz, artık yarenin tamam adet oluyorum ağrım var dediği ağrı. Hocam ben 8. adet oldum zaten. <gülüyor> Kanamam başladı hocam. Durunca! <gülüyor> yok sıkıntı yok sıkıntı 8'deyim. 9'da bir çıkıyorum. Ne çıkıyo? Dur, durduruyorum durduruyorum durdurdum durdurdum. Oha! Tamam. Ayağa kandırdı beni. Ah. 9'dayım. Oha! Lan. Çocam <gülüyor> ne oluyor <ya? gülüyor> Dur, Durduruyorum durduruyorum durdurdum durdurdum. Oh. Aya kaldırdı beni. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? ya. Vucatım kırıldı. Vucatım kırıldı. Vucatım kırıldı. Vucatım kırıldı. ya. kırıldı. Vucatım kırıldı. Vucatım kırıldı. Vucatım kırıldı. <gülüyor> Bunu sana vereyim şimdi Ayrılamıyorum. <gülüyor> evet, Aa, pardon 9'a çıkmıştık. <gülüyor> hocam, tamam. hocam ama bir haber var tamam, Pardon ben açtım bir anda doğru açtım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yani kız hiç teklemeden durdu yani. Ha şu anda reykle olacağım sancısı, reykle oldum sancısı. Sinirliyim dokunmayın bana. Adamların haline bak bir de. Pardon. 9'da çıkmıştık diyeceğim. Bu 9 muydu? 9. 9'dayım. 9'da bir delirime başlıyor. Onda manyulosuzlar. Ne zaman istersen. Ha düşündüm <gülüyor> acaba Aa. abartıyor mu biraz diye de? Nasıl abi? Peki yani sıkıntı okuyamıyorsun değil mi bu arada? Yok ya hani sesle okumazsınız zaten. İçinden okusan da dikkatini dağıtır tabii ki. Evet. Öyle bir ağrı. Şu an 9'da dokuzda mıyız? 9'dayız evet. Peki oturarak mı daha rahatsın? Şu an bağdaş çok rahat. Gerçi ha, biz rahat. acı muhabbetini de abartıyorlar mı acaba? Bu kadar da öldürmez diyorduk, belam sikildi yani. Kalkamıyorsun değil mi Çok o... büyük konuşmak konuşur. istemiyorum. Ayağda Çünkü... kalkarım aslında da bazen bacağımı Arttırmadım Artırmadım, dokuzdayız. dokuzdayız. Sadece dokuzda tekrar beni. Aşkım gelir mi? Ben seninle konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> Seni gözüm görmesin Seni diye. Gözüm görmesin. <gülüyor> Çıkın hocam. Çıkıyorum. Hazır mısın? Söylüyorum. Hazırım. Arkaya evet, çok git. Ha başlıyor. Bağıracak. Dur <gülüyor> yapatıyorum. <gülüyor> <Çıkatıyor. gülüyor> Durduruyorum. Durdurayım mı? Durduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sizdiri bozulttu. <gülüyor> <gülüyor> Durduruyorum. Durdurdum. Durdurdum. Adam <gülüyor> kötüleşti ya. <gülüyor> Durdurdum. Neler hissettin? Ruhunu evet, sattı. Evet. Geldi iki dakikada. Çıktık Her mı? ikisi de onları. Uf. Of! <gülüyor> Çarplıyorum ya. Bir yere dokunsam patlayacak. Ya hocam, bu öncü 10. seviye. Artık en ekstra evet. yani adet ağrısı evet, değil Evet, evet. Bu hani insanların hastaneye gittiği, arkezçi yaptırdığı, evet. işe okula gidemedikleri yüksek adet <gülüyor> ağrısı. <gülüyor> Normalin üstünde. Buralım. Tamam. Durduruyoruz. Ömerciğim. Efendim? Artık ben başka bir insan. Cidden <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum yani. Bu ikinciyle beraber. Hocam öncekinden çok farklıydı bu. Öyle mi? Nasıl mesela? Doğurmayı tercih ederim yani. <gülüyor> evet doğum <gülüyor> sancısına daha az da... tepki verdiler. Böyle bir acı... ...çekmesem yani... Batu, Sayf Batu sağlam mi? ya Batu'ya bir şey olmuyor. Ayağa lazım böyle. Ayaklar tutmuyor çünkü. Bakayım. Bir bak, beline vuruyor mu Oğlum o doğum sancısına abi? kurdele falan takmıştı. moda girmişti lan. Vuruyor. <gülüyor> aslında belime vurmuyor. Şurası böyle. Yürüyüşün nasıl? Ee? Ne haber? var? <gülüyor> Alıştın. Alıştar. Tabii İyi. böyle ya, böyle ömür geçmez. <gülüyor> <gülüyor> yani bir gün boyunca bu acı olmaz yani. Yani abi, ama, ama maksimumu 2 saat kadar. 2 saat. Sürüyor. Yok tanımıyorum saat ya, Tanıştım. Yok. Sinirlenirim ya. Tabii. Bari belki şimdi. Botan mesela bununla bir gününü geçirebilir miydin abi? 10 tabii Bunla, çok ekstrem ama 8'de mesela. Bununla bir dakikamı zor geçirdim. İmkansız yani bir gün no. Daha üstü yok mu? Yok daha, yok yeter bitiyoruz zaten. Daha istiyor ha? yani ne diyeceğiz yani, İyiymiş evet. ya. <gülüyor> sağlık iyiymiş diyor herhalde. kalkarken ed. iyi sağlık. Gülüyorum ya. Farklı hissediyorum. Hayat kariteli. Bir türlü. ha bence iyi sağlam. Yani, yani bakar Her mısın şey abi? Her şeyi hissedeceğin. Allah <gülüyor> <gülüyor> mı? Geliyorum. Gütü <Evet>, yani. <gülüyor> Etkisi olur mu? Olur aslında böyle. daha hızlandırır ve şey yapmaz. Oysa da yani da gayet hızlı, sakin <gülüyor> oturuyor. <gülüyor> yani birazcık daha önden antren... Sünneti uyuşturu, uyuşturuyorlar oğlum ucundan. Ben sünnetimi hatırlıyorum yani. En çok acıyan o iğneleri yaparlarken acıyordu. Sonrasında bir şey yok. Tamam <gülüyor> yapmış oluyorsun. Çok güzel. Tamam bunu iniyorum. Ondan indim. Tamam, <gülüyor> Y'all would-